Ee, bugün pompalı tüfeğimizi test edeceğiz. Mehmet Ali abiye de teşekkür ederim. Bu kadar bana eşlik etti. 5 ee, tane fişek bastık. 6 tane varmış. Mehmet abi bastı. Ben basmadım. <gülüyor> ne uğraşıyordum. Deneyelim bakalım arkadaşlar. Nasıl atıyor? Nasıl sesi var? <gülüyor> aldım bir fazla bir attığım. tane boşa salladık heyecandan <gülüyor> galiba <gülüyor> tüfek güzel hayırlı uğurlu olsun tüfeğimiz güzel Ama çok yapıyor haberiniz olsun Sesi falan harika hoşuma gitti yani ilk almışız performansı güzel teşekkür ederim izlediğiniz için